İttifaktalar, loş ışıklar altında kaç pranga yaktılar Tek göz kendi başma, kendi kanıma boğulurum Yalın ayak gezen çocukların içinde ben de vardım Öğreni her sokakta pis suretiyle Ve şimdi tek kusura tut adam tesciliyle Renge kurulur belki şimdi baktığın o sos yetenle Üç kuruşa